Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Sevilen Savaşçı dizisi, 10 Haziran 2018 Pazar günü, 48. bölüm ile sezon finali yaparak, izleyicilere veda ediyor. Savaşçı dizisinin 3. sezonu, ne zaman başlayak bilgisini vermeden önce, sezon finali olan 48. bölümde neler yaşanacak işte detaylar. Sezon finalinde Kürşat'ın şehit olmasından sonra, askerler cenaze töreninde gerginlik yaşayacaklar. Kaan bozok komutanlarına baş kaldırıyor. Askerde en önemli kural itaat etmektir. Kaan bunu çiğniyor ve olanlar oluyor. Kopuz Albay sinirlenip Kaan'ın apoletlerini söküyor. Türk askeri Kürşat'ın intikamını almak için yemin ediyor. Albay Kopus timin toparlanması için elinden geleni yapacağını söylerken Savaşçı dizisi final yapıyor. Yeni sezonda neler olacak merakla beklemekteyiz. Sevilen bu dizinin 3. sezonu ne zaman başlayacak, tahminlerimiz şu şekilde, savaşçı bir kış dizisiydi ve her hafta pazar günü seyircilerle buluştu. Tüm kanallardaki kış sezonu dizileri, sezon finali yaparak, yaz sezonundaki yeni dizilere yerini bırakmaktadır. Savaşçı dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil savaşçının, yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Savaşçının yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin 3. sezonu başlayacaktır.